Tapu takip sistemine e, Arkadaşlar Şimdi başlayalım Hemen Ondan bahsedelim biraz Şimdi bir tane tapu takip sistemi Yazıyoruz arkadaşlar C çarp dili ms sql veri Kullanarak İlk etapta ne olacak Tapu takip sisteminde ondan bahsedeyim İlk etapta Şöyle bir şey planlamayı Bilhemiyorum daha Giriş olacak. İlk başta ürünler. Ee, ne olur şimdi? Stop bilgisi. Bilgisi olması için ürün giriş alanı olması lazım. Sonra Tamam. Stopları güncelleyebileceğimiz bir alan. Aynı şekilde. Burada da aynı. Ve sonra ise bir de çıkış. Stok çıkış olması lazım arkadaşlar. Burada da stok çıkış diyelim. Hani ilgili satıldığında ürün stock çıkmak için bir alan oluşturacağız. Daha doğrusu olay bu. Şimdi kodlamaya başlayalım. simizi bir açalım. Hindi. Query'den başlayalım. İlk başta ee, Ne yazacağız? İlk başta bir database oluşuyor. Create. Create database. BVS depo diyelim. Sonra tablolarımızı oluşturuyoruz. Bir parça ürünler tablosu oluşturun arkadaşlar. Stoklarla birlikte stok diyelim. Product Stable Stok. Benzersiz olması için ID integer primary Kay Aydın, 31 ligimiz var. ASPN, evet barkod, barkod numar, bir sayı olacak. Barkod verdim, bir int verdim, bir int buna. Sonra ee, Stock Adedi Stock adedi Şey olacak tamam Stop adedi O da bitmiş olacak aslında şeyden sonra ürün adı olması lazım. O da Enver Charge arkadaşlar oldu bir ürün adı yüksek olur 150 200. 250 olsun arkadaşlar. 250 olsun arkadaşlar. Sonra ise sonra ise geliyoruz. Böyle andık. Stok adetleri ne olabilir? Stokumuzda ya burada ilgili sadece ürünün takibini yapacağız. Ee, ürün zamanı eklenme zamanı olabilir. Hata olmayabilirim. İleride ee, devam ederken ne ekleyip ekleyebileceğimizi <gülüyor> karşılaştırabiliriz şimdi. Bir ürünün yapması için ürün markotuna vurduk. Ürün stop adedini girdin. Tamam. Başka ıı, Olay var mı? Yok. Ürün ekleyen seyri vesaire, vesaire sınıflandırılıyor. Onu da lazım olursa bilereklamalarla yaparız. Şimdi hmm. Crit Bable. Diyelim elimizde ürünler var ama Bu ürünleri Biz e, Birden fazla e, işlem Daldırtı e, Set yaptık diyelim X, Y, Z ürünlerini Ben bir set yaptım Sete bir barcode atadım 9999, 9999 15, 25,000 Fakat ben buradan ben bu e, barkodu girildiğinde, bar girildiğinde e, ilgili ürünleri listeleyebilmem gerekir. Onun için ne yapacağım? Bu barkodu e, ürün setleri edeceğiz arkadaşlar. Ürün setleri aynı şekilde ID integer 2020 identite olsun da tabii ki de ee, yanlış yazdıysak bir virgül bir sonra burada aynı şekilde barkod numarası olacak ürün adı olabilir hepsine almamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi ID aldık. Sabit. Barcode numarası verdik. Ürün barcode'u. Bu ürün setleri olarak e, yapıyor. O ürün sesini yazdığında kullanıcı direkt düşecek. Olay bu. Şimdi e, stok adedi e, ürün adı tamam ama burada şöyle bir şey var ürün adına gerek yok arkadaşlar öyle söyleyeyim neden gerek yok diyeceksiniz ürün adıyla e, işlem yapmıyoruz zaten marka numarası gelecek ve daha doğrusu e, doğru doğru kaç tane e, stok adedi dediğimizde Eksilecek adet diyelim orada. Yani Bu iki tane mi misal veriyorum set Ürün barkodundaki mesela Bir barkod numarası vermişsin ha Pardon şöyle olacak aslında doğru Antik, Antikken Şöyle yapabiliriz Şimdi Bu sette 1-2-3 tane kitap var. Bu ayrı bir ISBN var bunun. Bir de bunların da var haliyle. Onun için yani ISBN baktırması aynı sırada. ISBN galiba şeylerde kullanayım sadece. Ee, Kitaplardan böyle bir şey de Şimdi biz Gelelim Var ee, bir de kitap barkodu diyelim. Kitap barkodu. Kitap barkodu hani şu barkod aslında bizim nedir? Aşağıdaki barkodumuz, arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Şu birinci barkod yani şu. İkincisi, üçüncüsü yani şunlar ise Şuradaki barkodlar ise bu. Bar kod. Eksilecek adette bir tane, iki tane, üç tane vesaire vesaire vesaire neyse Onları e, temsil etmek gerekir. Sonra ise Şimdi, Eksilecek barcode dedik. Yani bir ilgili ürün Setini okuttuğunda, ISP'ni okuttuğunda otomatikman Sede işte onun için bir trigger yazacağız arkadaşlar Trigger otomatik düşecek yani Öyle söyleyeyim otomatikmen stok tablosundan ilgili ISP'ni Ürünün Adedini Adetlerini daha doğrusu tık tık tık tık tık, tık. Ne yapacak? Düşürecek arkadaşlar Olayımız Budur Eksilecek adet Dedik Ürün setleri de Bu arkadaşlar Ürün setlerimiz de bu Şimdi e, Girişler çıkışlar Zaten Database e yapılacak Aynı zamanda e, Bunu şey, Stok tablosu yapılacak Database'den çıktı Şimdi stok tablosu yapılacak İlgili işlemler Fakat şöyle bir Olay yapabiliriz burada Girişleri de aynı şekilde Uplayabiliriz sonra aynı şekilde çıkışları da bloklayabiliyoruz. Ben onları yapmayacağım şu an. Sadece stok takip olayında yapılması gereken ürün geldi. O kutu, no kutu, stok aldosunda bütün hepsi var. Kaç adet gelmiş? Ürün adı barkodunuz. Sonra ürün setleri Adaların ülkesetlerinin aynı şekilde stoplan düşüyorsun. Burası da tamam arkadaşlar. Şimdilik başka bir olay yok. Bunları şöyle bir tabii ki ilk başta database oluşturuyoruz. Sonra use EBS Depo Diyelim Gördüğünüz gibi oraya gittik Şunları kapatalım Sonra Database'imizi Oluştur diyoruz İkisini de oluşturalım Her şey, Tek şeyler yapabildik de Aneyse ev 5'e basalım geldi database'iniz göreceğiniz güzel arkadaşlar. Tabler. İki tane şu anda iki tane. Bunu şekillendirip şekillendirip alanını alanlandırıp da Şimdi bir tane proje açalım arkadaşlar. Şimdi database bölümü bitti. Ee, Datnet tarafına geçiyoruz. Asus tarafına geçiyoruz. Daha doğrusu Synchap tarafına. EBS Depo tab Tools diyelim arkadaşlar. Peki. Sonra ise arkadaşlar geliyoruz. Projemizi yapmaya. Bir dakika. Şimdi bu Stock bölümü olsun. Stock Ridge center, center Screen <Gülüyor> Cature logo da yok. Logoyu da yapabiliriz. Aynısı. Şimdi. Geliyoruz buraya. Şöyle bir görüntüsünü upgrade edelim. Stock ne yapacağız arkadaşlar? Biz eklesiyi güncelleyi hepsini bir arada götürelim. Onun için bir ilk başta bir split container koyalım. Şunu da yukarıdan aşağı olacağı için Haliyle Horizontal Splitter Split Konteyner'ı yapalım. Şimdi buraya biz ne yapacağız? Buraya DataGrid'i koyacağız. Böyle devam edeceğiz. Şimdi data, Şey ya da oops, Ya buraya Büyük olması lazım. Hmm DataGrid'i Dak. Şöyle değiştirilebilir bir şekilde Yani daha doğrusu Pointlandırılabilir yapacağız Yaptım daha doğrusu Label'lar Ekleyeceğiz haliyle Label'lar eklediğimizde Database'de Yayında bir sorun var mı? Bir daha bakalım Görüntü, odur, budur. sorun yok herhalde görüntüde. Devam edelim. Şimdi stok e, girmemiz için haliyle ne yapacağız biz? Barcode olacak. ürüne de olacak. Stok adeti olacak. Total 3 tane label, 3 tane textbox ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane label, 3 textbox <gülüyor> label 1 3 XBOX 3, okay. Şimdi Gelelim buraya Herhangi bir sorunu söyleyen varsa Bizden varsa daha doğrusu Sorabilir Gelelim buraya Barcode ürün adı Şimdi ISPN yani barcode numarasını İlk yapıyoruz kolu geç eksine bakıyoruz. Şimdi numro olarak üçüncü <gülüyor> AIS number birincisi 1 sayısı AIS number. İkincisi ürün adı. Üçüncüsü ise adedi. Şimdi bunun ve bunun ve bunun üçünü seçiyoruz. Şuradan fontlardan arial normal on yapalım. Ctrl S ile kaydedelim. Colorını ise. Hı <gülüyor> yanlış oldu. Heh. Şunun be color diye de for colorını editlememiz lazım. Yanlış yaptım or color'unu ise arkadaşlar. Sanki biraz daha alıklarda bir kalınlaştırma yapsak biraz daha güzel olur sanki. Tabii 11 yapsak, ooo 10 numara oldu. Şimdi. Dizaynda değişiklikler yaparız arkadaşlar. Gibi gibi gibi. Şimdi. Bu bizim ürün girişimiz arkadaşlar. ASIN'i, ürün adını ve adedini giriyorsun. Ürünlerin giriş yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunların name'lerini değiştirip text box'ların name'lerini arkadaşlar. TX e barcode BRK'de olarak tanımlayabilirsiniz. Sonra TX'te tek ürün adı ürün adı urn hadi tamam dx'e adet dx'e adet diyelim ve şimdi kaydetti bir tane şey yapalım arkadaşlar save ee, TNG olarak bir nesne koyalım. Böyle. Free icon bla bla bla. Sonra da kodlarınızı arkadaşlar e, online platformlarda test etmeyin çünkü kodlarınız çalnabilir. Bununla alakalı da en son tweetime bakabilirsiniz. Yani resim paylaşmıştım. Şimdi şunu alalım. Gel buraya. Sen geç aşağıya. Resimlerde. Yok hangisi ne hmm, Güzel. Zaten şey yapacağız. Tamam. Bunu e, bir ekranını sanki alalım ya? Yani. Ekranını bir alalım şimdi bir şekilde arkadaşlar. Bir ekranını... Bunu buton, buton yapacağız arkadaşlar. Butonun arkasına koyacağım. Okey. olmuş Şimdi Fark ve kaydet PNG Yes Kapat Hayır JPEG Şimdi sildik. Okey Ne yapacağız burada? Nerede bizim ekolojimiz? Bunun ee, Bir tane buton koyacağız. Onun içinde picture box ekledim olarak bu butonumuz ne yapacak buna tıkladığımızda ise ilgili ürün eklenecek arkadaşlar tabiysel oyunumuz bu normal demeyelim screen image diyelim arkadaşlar import ile ekleyebilirsiniz Tamamdır. herhangi bir sorunuz var olursa arkadaşlar yardımcı olurum çok da büyük oldu be şöyle Heh. buradan da e, işlemler olsun. YouTube kanalıma arkadaşlar, bunun e, bu serinin seri olacak arkadaşlar depo takip sistemi ile alakalı. E, diğer bu şekil e, takip, adı depo takip, stok takip vesaire YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Discord kanalıma aynı zamanda arkadaşlar gündemdc olarak yazdığınızda zaten ben yazdım buradan da ulaşabilirsiniz discord kanalına oradan da e, discord kanalımıza da e, hafta sonları e, cyber security tarafında ufak tefek sohbetlerimiz oluyor arkadaşlar diyelim ve devam edelim şimdi 3 tane olacak için arkadaşlar ürün eklemede ne yapıyoruz fazla yapmaya gerek yok haliyle. Şimdi eklesi güncelleme yapacağımız için aynı zamanda sadece bir tane değil. Guided Delight ve Update. Onlarla alakalı da e, resimler, imajlar yapalım arkadaşlar. Şimdi ee, tıt, tıt, tıt, tıt, şimdi Merlin'in asası hoş geldin. Hayırdık diyelim ya başlar. Şimdi deletes ama gen2 Icon, iksamiye ne bakalım? Icon finder da olur. PNG. Keşke ha. Filmi konularım var bir ya sanki. tek. Eee hoş geldin. .NET e, işte, e, framework olarak istediğini kullanamıyorsun. Zaten framework ben neyle açmışım? Tamam bakalım. Framework e, 4.6.1 yapmışım. 5 de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şu anda bir tanesini kullanamıyorsunuz. Ondan söyleyip sese kalmış yani. Şimdi ikonları indireceğim. Halili. Ona bakıyorum. Ya. Ya. Ben SPN de geleyip indirelim. Topf indirme var mısın ya? Burada e, ilk başta ilk etapta kademe kademe gideceğiz arkadaşlar onu söyleyeyim. Sonra ise El başlı e, eklemeler de yapabiliriz aynı zamanda. Tamam Bir de update yapalım. Update ile alakalı Icon Order update, order. <gülüyor> free will, bana free lanza. <gülüyor> babam... Open source derken. Biraz açıklar mısın bana? Melonia. Hmm... Şunu ekledim ya. .net core'la yazmıyorum ben. Onu söyleyeyim. Ondan ne eklersiniz? Tam bilgim yok. .net yazmadım, yazmıyorum ben. Aileyle tam olarak neyle yapacağınızı siz kanal verirsiniz. Framework 500 yapabilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim. Devam ediyoruz. Kaydet güncelle clear update or deleted deleted la la la container requirement. Şimdi ekle şeyi güncelleme yaptık arkadaşlar. Şimdi Melonya e, yazdıkların yıldız yıldız olarak geliyor. Discord kanalıma link var. Ulaşıp oradan sonra sorabilirsiniz. Şimdi stok giriş olayını eklesizlik inceliği tek bir e, kademede yaptık. Olayımız bu. Sonra. Aynı şekilde Bunun Ürün setleri bölümüne Finlem DC Şöyle Buradan ulaşabilirsiniz kanalıma. Bu olayımız ise ikincisi ise ee, ne olacak Ürün setleri Ürün setlerinde de hemen hemen aynı şeyi alacağız. çünkü Ctrl C. Ctrl V. Sonra. Backgroundı. Center screen. Şuraya start positionı, Center screen. Yapıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sonra ise. Devam ediyoruz. Center screen. Background. Ee, resimli. Eğlendiriyorum ekranının ve colorını Green yapacağım. Burada da ne olacak? Ürün setleri olacak. Ürün setleri olacağı için ASBAN numarası kalacak. ISM numarası kalacak. Ürün adı var mıydı? Yok. Ürün adı olmayacak. Bu global verdiğimiz ASBAN <gülüyor> numarası olacak arkadaşlar. Sonu. Diğeri ise Bir tane daha olacak ISPN numarası Bu da kitap ISPN Olacak arkadaşlar. Aynı şekilde Eklesi güncelle burada da olacak Şimdi Yap <gülüyor> BASP ile buradan bu şekilde gösterelim. Adedi de ekleyeceğiz haliyle. Bunun eklesi güncelleme olaylarında e, ilerleyen setlerim şeyde setler çıktı. ilerleyen derslerimizde devam edeceğiz tabii ki. Şimdi genel evet. dizaynı Database artı dizaynır. dizayn yoruz. Dizayn tarafında görüntüler dizayn Devam. Let's go. Şimdi, şu ikisi bitti yani. Ee, bunlar bitti. Sonra Melionu ya bakalım. Buradan sonra giriş çıkış e, giriş daha doğrusu stok e, girişleri oluyor. Bir de çıkış stok çıkışlar e, bölümünü yapacağız arkadaşlar. Bakalım senin soruna şurada kalsın. Sonra aç karnım. Büyük bir yerler soru cevap. Şöyle bir hata alıyorsun. Model view Proje target framework does not. Entity framework. Runtime SMD. Lütfen. Bilgilerini projenin sayfasını. Entity kurali alıyor vesaire. Onu geç. Şimdi burada Iı, ne, tür, ne tür bir şey yapıyorsun? Tam bilmiyorum. Araştırman lazım. Neydi ne yapıyor? Araştırman lazım bunlar. Alakalı. Öyle söyleyeyim. Anladım. Tam bilgim yok. Maalesef. Yolamayacağım sana. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ise çıkış şişlerimi, çıkış işlemlerini yapalım arkadaşlar. Anladım. Anladım milyon ya. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sesle bir problem var mı bakalım. İki tak yokmuş. Devam. Şimdi olaya başlayalım. Ürün set edilirik. Depo çıkış. Depo çıkış. Kolay olsun. Ctrl S Bunun bir center screen Oçuk işlemlerimiz de burada olacak arkadaşlar. Ondan sonra Print. Şimdi aynı dizaynı buraya alacağım. Sadece editlemeler yapacağım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aynı dizaynı aldım. Şimdi depo çıkışta ne olacak? Adam ASB'nin okutacak kitap, kitap e, hediye vesaire vesaire neyse, ASB'nin okutacak, okutacak arkadaşlar, ASB numarasını. E, burada hep kendini e, şey yapacak, adedini girecek Veyahut da default olarak adedi bir olacak. <gülüyor> Kişiye kalmış. Şöyle 1 yapalım. Ya buna kısa yollar falan da verebiliriz. Vereceğim daha doğrusu. Kısa yollar da vereceğim. Mesela e, F5'e basacaksın programda. Programa esnasında F5'e bastığında misal görüyorum. E, çıkış işlemi tamamlayacak. Gibi gibi. Bunun gibi e, etkenler olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Alesmanın adet. Burada ne olacak? Güncellem falan ne olacak? Silme vesairesi olmayacak. Sadece kayıt olacak. Buradaki kayıt olayını da e, ilgili database ile şöyle düşünün. Şimdi ürün eğer ürünse e, şey yaparsa pardon pardon kurulamadım. Hmm, stok tablosundan işlem hızlı bir şekilde düşecek. Stok talpasına düşeceği için haliyle de diğerlerini oradan e, stoklardan düş hani. Şimdi çıkış işlemlerinde şöyle de yapabiliriz. Aynı zamanda Sen, bu aklıma geldi Diyelim ki Mal çıkış dedi Mal çıkış işleminde Ne yapsın ID, barkod numarası Ürün adını geç, ürün adını bulursun iseremeden. Adedi Bir de buna Oooo yaşştırdım bir saniye arkadaşlar. Kaydedelim de. Şimdi. kontrol Shift ile e, Database diyelim arkadaşlar. Hop. Buradan buraya geldik. Sonra. Control S. Bla bla EBS Database Tamam Burada ne yaptık Bir de mal çıkışı verdik parkot marası ve stall'u Buraya kaydetsin diye Aynı zamanda buraya kaydedirken, kaydederken de Stalk'tan ne yapacak Güncelleyi düşecek arkadaşlar Bir de buraya Kulancı al alakalı işlem yapalım. Create table. Ot. User verelim. User ıı, verdik. Şimdi uğraşmayalım bunu. ID, Integer vesaire vesaire, primary key vesaire vesaire işini yapıyorum. Ürün barcode'u Ne ürün ya? Kadi Enver, Charge Enver, Charge Kullanıcı adı 100'den ne 100 yüz ya? 50'yi geçmeyecek Sonra kontrol ediz kullanıcı adı haliyle şifresi ise e, kriptolaya kriptolayarak şifre özel bir kriptolama e, şifreleme yazalım bana da arkadaşlar onun içinde böyle bir dokuz verelim. Şimdi kullanıcı adı, şifresi diyelim. Bir de ileride kullanırsak diye yetki, yetki solsun. İnterjer 1 2 3, birisi şu, ikiisi Bir iki şu, şu çarp dört, bla bla bla bla ve benzeri, ve benzeri Şimdi arkadaşlar. Bunları yaptığımıza göre ne ekleyebiliriz? User'larla alakalı e, işlem yapabiliriz aynı zamanda. Alt çıkmış dedik. User eklesi güncelle işlemlerini yapacağız şimdi. Yandan onu da oluşturalım. Kodlamaya bugün geçmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Yarın bir geçebiliriz. Ctrl C Ctrl Shift A ile açalım. Gelelim buraya. Diyelim ki hmm. User işlemleri diyelim arkadaşlar center, center screen Verdikten sonra ise Yapıştır Şimdi User name. Sonra Bir de şifresi. Eğil şifre. Şimdi kullanıcı adı ve şifresini ekledik. Aynı şekilde eklesi güncelleme ve benzeri ve benzeri işlemleri olacak. Şifreyi de bir algoritma oluşturacağız. Bu ee, komuta kontrol rol mekanizması olsun bir klasımız ikincisi ise şifre olsun şifreleme olayı olsun kripto tamam bunu da sadece şey yapacağız arkadaşlar ilgili şifreleri özel bir yüksek bir sayı daha doğrusu yüksek bir Veriye ulaştıran yapan bir tane metodumuz olacak. Burada ise, zaten burada using ee, ne gerek olacak bize? System nokta nokta sql client işimize yarayacak. Yazmışken burada yazdım. Using ee, System.data nokta Geolgatory Eader'da yapacak. Tamam. Burada tamam. Onları sonra yapacağız arkadaşlar. Fazla girmeyelim. Şimdi gözür işlemlerini burada yaptık. Tamam. Olayımız burada. Böyle. Bitecek arkadaşlar. Şimdi... Başka ne ekleyebiliriz buraya? Burada eklemedim bir şey var. Mı? Tamam. Hepsini ekledik. Valva. 55. Şimdi bir user, user. Mal çıkışı eklenmemiş. Ürün sektirebilenmişti. Tamam. Bir, iki, üç, dört tane arkadaşlar. Dört tane. Tamam, bir, iki, üç, dört. Okey. Dört tane işlemi yapmış olmaktayız. Şimdi user geldiyse yani username geldiyse biz ne yapacağız? Biz ilgili diğer tabloya Bu user'daki ID'yi alacağız arkadaşlar User ID diye Hangisine Hem sto alalım Daha doğrusu arkadaşlar Şimdi Sto User IDC diyelim Integer Aynı zamanda Ne yapalım Şimdi bunlara da Bunlara da şöyle yapalım User ID'si Ve Aynı zamanda User ID'sini mal çıkışta da yapacağız kim çıkarmış bu arkadaşı diye ürün setlerini de yapacağız tamam. kullanıcının işlemini bu şekil burada bulduk olayımız bu şimdi başka burada yapacağımız bir şey var mı yok kapat onu güncelleme olayında sonra gösteririm arkadaşlar Diyelim, buradaki şeyler tamam, ünlü setleri vesairesini yaptık, kurguladık daha doğrusu bu yayınımızda bu kadardı diyelim. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere.